Bismillah. Ve efzalu'n-nasi ba'de'l-khulafai'r-raba'ati ala tertibi hilafatihim. Yani insanların en faziletleri yani işte en faziletli olarak söylenen ilk dört halife onlarda hilafete giriş sıralamasına göre bir tertip vardır. Burada geniş bir değerlendirmeyi göreceğiz. Ve efzalu'n-nasi ba'de'r-resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed'den sonra insanların en erdemlisi, en değerlisi kimdir? Ee, ey bade vücudi Yani vücudihi. Yani onun varlığından Hz. peygamberin varlığından sonra en değerlisi. Niye? Hz. Peygamber en değerli insanlar arasında. لِأَنَّهُ خَاتَمُ النِّبِيِّنَ حَالَ شُعُودِهِ Yani şu şahit aleminde yani içinde bulunduğumuz dünyada e, peygamberlerin sonuncusu olması itibari dedir. Ve yani, emme İsa aleyhissalatu vesselamu Hz. İsa'ya gelecek olur isek diyor. Şimdi, şimdi Nuzulu İsa meseleleri var ya oraya bir işareti görüyoruz burada. Onun peygamberliği fakat vecede kablehu. Yani onun peygamberliği varlığı Hz. Peygamberden önceydi ve ya da nuzulü babadan yani e, nuzulu Hazreti peygamberden sonra gerçekleşse bile vurgu buraya yani onun peygamber kimliği tebliğ görevi Hazreti peygamberden önceydi. Ve la en yuqale yani burada şunu söylemek çok da uzak bir şey değildir. Eradel imamu yani burada imamın kastettiği el badiyete yani da zamansal bir e, sonalı ifade edilir. Fe fi şerhi şeril makasit'i, şeril makasit'ta Haftazani der ki zehebel uzamâ'u minel ulemâ'i ile yani alimlerin önde gelenleri şu fikirdedir, şu kanaattedirler. E, Tabi yani bağlantılı bir şekilde işliyor, konudan konuya geçiyor, görüyorsunuz. أن اربعه من peygamberlerden dördü fi zumretil ahya yani bunlar aslında şu an dirilerin arasındadır. Kim bunlar? El-Hızır yani Hızır aleyhisselam ve su İlyas aleyhisselam nerede fil ard yeryüzünde. Ve İsa ve İdrisu aleyhisselam bunlar da fis sema bunlar da semada iridirler. Vel sonuç itibariyle e, bunlar e, ne diyelim ek bilgiler olarak veriyor bunları. E, sonuç itibariyle en efdalen nasi ba'del peygamberlerden sonra. Yani Hazreti Peygamber ve peygamberlerden sonra peygamber kimliği olan insanlardan sonra insanların en değerlisi Ebu Bekir. Hazreti Ebubekir'dir. Kana ismihu Fil cahiliyeti Abdülkabeti. Yani Hazreti Peygamber tebliğe başlamadan önce, İset'ten önce cahiliye döneminde onun ismi Abdülkabe idi. Ne demek Abdülkabe? Kabe'nin kulu anlamında. Fesemmâhu Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem Abdellâhi. Hazreti Peygamber bundan sonra onu ne olarak isimlendirdi? Abdullah. Yani Allah'ın kulu anlamında. Usmü ebihi babasının ismi Ebu Kuhafete. Ebu Kahfe kün, künyesi. Eee Osmanu Amir Amr ibni Ka'b ibni Sa'd Sa ibni Taym ibni Murra ibni Ka'b ibni Leyy ibni Galib ibni Fehrin el-Kureşi, Kureşi, Kureşi Kureşiyü et-Teymiyü. et-Teymiyü. Eee burada şeyi sayıyor, silsilesini sayıyor. Asıl adı Osman. Yani Ebu Kuhafe Osman. Ve huve esidliku Hazreti Bekir'in lakabı nedir? Sıddik doğrulayan, dost doğru olan. Yani Hazreti Peygamberi tasdik etmesi itibariyle. Liketsi, <gülüyor> sıddiği yani <gülüyor> hakkı hakkaniyeti böyle en önde çok defa doğrulaması, yani doğruluğunun ön planda olması <gülüyor> ve takviği ve bunu hayatına yansıtması, gerçekleştirmesi bakımından ona ne demiştir es tipik demiştir e, ve e, kuvveti tasdikiyi yani e, ne diyelim hakikati tasdik etme bağlamında insanların en önde giden en güçlü olanıdır e, ve sebbe tevfikiyi yani bu noktada herkesin önündedir bunun başarılması noktasında e, fehue efvalul evliayi menel evvelina yani gerek ilkler olsun yani bu davada tamam mı İslam davasında gerek ilkler olsun gerekse sonlar olsun Allah'ın dostlarının velilerin en efdalidir yani sonuçta mümin kimliği Allah'ın dostu demektir yani sonuçta tamam mı yani böyle işin özüne baktığınız zaman sınıfsal bir aydım yoktur. burada da burada ifadeden. Ve kat hukiyel icmağıla zelik'e, yani bu konuda icma var. Yani bu icma'n anlatılan bir husustur. Ve la bir muhalefetil rafa Dolayısıyla burada rafizilerin, Şiilerin buna karşı durmalarına durmaları dikkat alınmaz. Yani genel kanat oluşmuştur. Yani Hazreti Bekir işte ümmetin peygamberlerden sonra e, en hayırlısıdır diye. vakat istakhlafehu alayhi salatu vesselamu fi's salati. Yani Hazreti Peygamber onu namaz imamı olarak atamıştır. Yani hangi durumda Hazreti Peygamberin hastalığı durumunda yani namaz kıldıramayacağı bir durumda kime diyor namazı kıldır diye Hazreti Ömer'e Burada onu işaret ediyor. Fakane huvel halife hakkan ve sidkan. Dolayısıyla o gerçek ve doğru bir halifedir. Yani bizim el Sünnet literatüründe özellikle Hazreti Bekir'in halife seçilmesinde en çok kullanılan argümanların başında Hazreti Peygamber'in ölüm hastalığı geldiğinde Yerine namazı kıldırmak üzere Hazreti Ebükir ataması kullanılır. En çok kullanılan argüman budur. Ve fi Sahihani yani sahihan dediği yani Buhari ve Müslim bunların kitapları <gülüyor> metni ilerletebilir Bunların kitaplarında geçtiği üzere bu hadis kitaplarında an Aisha'dır, Rabbil anha. Hazreti Aişe'den rivayetle dedi ki دخل علي sallallahu aleyhi ve bu diye yani muhtemelen o hastalığın başladığı ilk gün Hz. Peygamber e, yanımdaydı veya yanıma geldi dedi ki Hz. Peygamber bu ve achake. yani yanıma işte e, babanı ve kardeşini çağır, hatta ek li di ebi beklin yani ona işte yani bir ne diyelim bir yazı yazdırayım veya yazı vereyim. Sınbakayle ee, yeballahu ve muslimuna illa eba beklin. Sonra şöyle dedi eba Şuradan anlamını bir dediğim arkadaşlar. Eba yüz çevirmek kelime itibariyle. Teyit dediğim ondan sonra net bir anlam vereyim. Ee, yani reddetmek, e, şey yapmak, yüz çevirmek, yani şöyle ifade edebiliriz ki Allah ve Müslümanlar hiçbir zaman Hazreti Ebubekir'den yüz çevirmezler. Ve emme ve Hazreti Ömer'in şu sözüne gelecek olur isek in, estah, in istahlefe eğer yani muhtemelen Hazreti Peygamber'i kastediyor yerine birinisini atasaydı fakat istahlefe men huve hayru minni yani benden daha hayırlı birisini atardı. Yani kimi kastediyor? Eba Bekir, Hazreti Ebu Bekir. ve illa estahlifuhu felem yüstehlefe men huve hayru minni yani şöyle diyelim, benim yerimi atamayacağım, ondan sonra benden daha hayırlısının yerini atanmayacağı bir kimse vardır. Yani en hayırlı insan anlamında bunu kastediyor diyebiliriz. Yani en nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber'dir. فَلَعَلَّ <gülüyor> مُرَادِهُ Buradan maksadının şu olduğunu söyleyebiliriz. لَمْ bir ahdin مَكْتُوبٍ Yani e, buradan maksadı şu, yani onun tayin edilmesi yani böyle bir e, yazıyla e, tayin tayin değildir. yani yazıyla tayin etmeyi gerektirecek bir şey değildir. وَلَوْ كَتَبَ Eğer bir böyle bir yazı e, söz yani ketebe fiili arkadaşlar şey yani bir anlaşmadır, işte bir e, söz vermedir. Bu bağlamda ketebe. Yani bir e, yükümlünün altına girmektir. Bu şeyde ketebe fiili kullanır, kullanılır. E, yani tam Türkçe ifade edemiyorum. Yani ancak bu kadar söyleyebilirim. E, eğer bir böyle bir yazı yazacak olsaydı, le ketebe huldi Ebi Bekri yani Hz. Peygamber Hz. bekir için yazar. Ama şunu biliyoruz, Hz. Peygamber böyle bir şey yazmadı. Yani bütün ısrarlar rağmen böyle bir yerine işte böyle direk birini göstermedi. Ben kat erade, itabet Belki yani yazmak istemiş, istedi ama ümmet terek yok. Sonra bunu yazmaktan vazgeçti. ''Ve gâle'' dedi ki, ''Ya aballâhu ve'l-müslimîne illâ ebâzeh'' Yani Allah ve Müslümanlar Hz. Ebu Bekir'den yüz çevirmezler. Zaten kadr kıymeti bilinen bir iddi. ve fekânîhâ ve işte bu durum. ''Eblâhu min mücerredil ahd'' Yani sırf böyle bir ahit vermekten daha önemli bir şey. Yani bir kere yaşamıyla, sîdetiyle, duruşuyla İnsanların gönüllerinde taht kurmuş bir insan. Daha e, anlaşılır bir şekilde söyleyecek bunları diyebiliriz. فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ دَلَّ Aslında Hz. Peygamber delalet etmiştir Müslümanlara. عَلَا اِسْتِخْلَافِ اَب۪ي بَكْرُ بِالْفِيلِ وَالْقَوْلِ Yani böyle direkt işte Hz. Ebubekir'e atadığım şeklinde bir söz veya işte bunun kayıt altına alınması şeklinde değil ama yani Hz. Ebu Bekir'e yönelik övücü sözleri itibariyle, işte ona yaklaşımı itibariyle aslında Müslümanlara rehberlik ediyor. İşte yani eğer benden sonra biri gelecekse bu Ebubekir Bekir, Hz. Ebu Bekir olmalıdır. Yani ima etmek ya, öyle bir durum. Yani Hz. Peygamber ima etmiştir. Yani hem fiilen hem kavlen bunu Müslümanlara ima etmiştir. Kim diyor vallahi diyor kal. Ve اختarehu li hilafatihi yani hilafet için tercih etmiştir. İhtiyare radin bizalika. Bundan e, ne diyelim? eee gönlü hoş bir şekilde tercih etmiş. Ve azama ala en yak wa bizalik ahde. هنالكه yani yani bunu kayıt altına Almaya karar verdiğinde diyelim tüm alime ve sonra da şunu bildiği böyle bir karar alıyor ama sonra şunu da biliyor ben Müslüman yasamıyorum aleyh. yani ben yazsam da yazmasam da bütün Müslümanlar zaten onun etrafında ne yaparlar toplanırlar feterekel kitap bunu bildiği için böyle bir kayıt bırakmak bırakmayı vazgeçti. Kayıtsız vazgeçti. İktifâen yetinerek bir iradetiyle Yani Allah'ın iradesine bırakarak ve ümmeti ümmetin seçimine bırakarak e, bu şeyden vazgeçti. Summa azma ala zâlike fi maradi yevmel hamîsî Yani bu 5. gün, işte veya perşembe günü, işte hastalığının 5. İşte yine buna e, karar verdiğinde فَلَمَّا حَسَلَ لِبَعْدِهِمْ شَكْقُ Yani bazılarında şüpheler oluştu. فَلْذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ جِهَتِ الْمَرَدِ Yani bu işte yani Sekerat-ı diyoruz ya yani o e, ölüm halinin, ölüm hastalığı bir anlamda insanın aklını başından alan bir durum. Acaba bu şeyle mi söylenmiştir? gibi bir şüphe uyandı. Ev huve kavlün yecihu ittiba'hu terkel kitabet iktifayen bir masa Daha önce de ifade edildiği üzere yani bu yani kayıt bırakmanın terk edilmesi noktasında işte uymak mı gerekir şeklinde. Fe lew kânet yani şayet tayin olsaydı mimme gecte bihu alem yani böyle ümmetin zihnini karıştıracak bir durum olsaydı lebeynehu beyanen qaten dil ma'zileti yani bunu kesin ve net bir şekilde açıklardı lakin lemma dallhum dalalatun mu'teddete yani çünkü birçok kez işaret ettiği ettiğinde ala şu noktada Nebi bektin kuvveti متعيد yani aslında e, davranışıyla, da sözüyle azetmeyenler hayatında yani e, göstermüştür yani neyi gösterdi Hazreti Bekir icra ama bunu e, ne diyelim yazılı bir kayıt olarak bırakıp, açık bir şekilde söylememiz demek istiyor ve fehmu zalika yani onlar da bunu anladığında şeyler hocam yönetebilir misiniz abi. Anladığında hasanın maksudu neydi ki zaten maksat yerine gelmiştir. Tüm ensarı kulluğum. Sonra ensarın tamamı bayağıu ababeklin hazretevbikler biat etmiştirler. İlla sadu bin ubadet, sadu bin ubadet biat etmemiştir hiçbir şekilde. Ni yani şu nedenle, yani o, o da nedir? Veledi kaniyatı bu velayet. O da halife olmak istiyordu. O da bu noktada kendini en önemli aday olarak görüyordu. Yani bir anlamda Hz. Übük'e rakibi olarak görüyordu. Dolayısıyla e, bu noktada şey yapmamıştır. İddiasından vazgeçmemiş ve Hz. Übük'e biat etmemiştir. Valide. Bu nedenle lemba yaga wa abu yani ilk işte o Beni Say'da gölgeliğini düşünün arkadaşlar. Yani Hz. Peygamber'in vefat ettiği gün önce Ensar'ın toplandı. daha sonra muacirlerden Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde'nin katıldığı Beni Say'da gölgeliğini düşünün. Orada tartışmalardan sonra işte Hz. Ömer verelim biat edeyim diyor. Başlıyor daha sonra Ebu Ubeyde. Ve ve, men hadara ve orada bulunan Ensar'ın önde gelenleri biat ettiklerinde kalekailun birisi dedi ki saat saade öldürdünüz. Yani mecazi anlamda kullanıyor. Böyle işte alıp böyle kılıcı sallama şeklinde değil. Yani Saat de istiyordu. Bu göreve gelmek istiyordu. Halife olmak istiyordu ve yani işte devlet başkanı olmak istiyordu ama siz önünü kestiniz. Yani bir anlamda e, bitirdiniz hayatı. Anlamında. Bir de hocam ben, orada Saat zaten çok yaşlı ve hasta biri. Ee, ama orada bir çıkış yolu olarak Saat'ı öne sürüyorlar. Hani halifeliği kaptırmayalım diye. Ee, ya şöyle diyelim. E, Saat Ensar'ın en güçlü lideri. Evet. Ya ne kadar yaşlı olursa olsun yani. Sonuçta Hazreti Tebbi de seçiliyor ama iki yıl görev yapıyor. Ondan sonra ee, yani başlıyor. Süre önemli değil yani. Şeyde ee Halifeler Kureştendir hadisi var ya orada gerçi sahih olarak kabul etmiyorlar ama orada ben yani, Hazreti, yani sonuçta e, üzerinde tartışılır diyelim ya orada ben şey okumuştum işte Hazreti Ebubekir e, halifeler Kureşten olur e, zaten siz e, halife olsanız bile kimse sizi dinlemez hani itibar etmez tarzında evet el Ayn min Kureş şeklinde yani. evet Allah'ınlar önderler Kureyş'ten olmuş şeklinde. Evet Deniz. Evet hocam. O hadis... Bunu tamamladın mı? O hadisle alakalı şey yani ben biz lisansta o olur diye duymuştuk. Yani hani o hadis doğru diye duymuştuk ama sonradan ben öğrendim ki aslında çok sahih bir hadis değilmiş. Öyle bir şey de olmaz. Zaten e, Hz. Peygamber'in ifade ettiğiniz, e, arkasında kimseyi bırakmamış hani halife olarak. Bunun aslında Hz. Peygamber'in e, yaşam çizgisine ters olacağı tarzında e, bir şeyler okudum sonra da ben. E, bir de bu halife sıralaması var ya hocam işte bu halife sıralaması aynı zamanda fazilet sıralamasıdır diye. E, Bizde mesela ayette diyor ki hani üstünlük takvadadır. Yani orada neden ehl-i sünnet bir fazilet sıralaması olayına girmiş? Ya şimdi Deniz, genel itibariyle bakmak gerekiyor. Yani bu sadece el-i sünnet için, yani ümmetin ürettiği bütün düşünce biçimleri için söyleyebiliriz. Ee, yani şundan azade değildir hiçbirisi. E, siyasetin tamam ve sosyal şartların etkisinden hiçbir zaman azade değildir. İşin merkezinde bu var. Öyle diyeyim yani. En fazla bu kadarını söyleyeyim. Yani bu acaba şey mi hocam fazilet sıralaması Şia'ya karşı yapılmış olabilir mi? Heh, yani doğru okuyorsun. Heh, tamam. Yani tamamen yani bir ne diyelim siyasal çekişmenin kitaplara yansımış hali veya işte dini jargonla jargona bürünmüş hali. Yani bu şeyleri de görmek lazım. Yani bir bütüncül bakmak lazım. Ondan sonra bağlamında okumak lazım. Tamam mı? Zaman mekan aldığı, işte hadise, bu bunların bağlantısını görerek okumak lazım. Ee, yani bir sunulan var, bir de böyle okuduğun zaman, işte farklı boyuttan da görüyorsun. Evet. Onu ifade etmek lazım. Evet, devam edeyim mi? Evet, diyorum hocam. Evet, Ömer Hazreti Ömer de dedi ki diyor, hayır, onu Allah bitirdi diyelim. Yani şimdi öldürdü deyince farklı anlaşılmasın. Bit resmi yani amirene yani tabirle de söylenir diyor. Velam yakul ahadun min as-sahabeti yani sahabeden hiçbir kimse şunu söylemedi. Enne Nabiye, sallallahu ala Taala alehi ve sallama nass ala gil'i Abi Bakr radiallahu anhu bin Aliin ve Abbasi ve gil'i. Yani sahabeden hiçbir kimse şunu söylemedi. Yani böyle bir nakil gelmedi demek istedim. Hazreti Ebu Bekir'in dışında işte Hazreti Ali'yi işaret eden veya Abbas'ı veya bunlardan herhangi bir başkasını işaret eden bir kayıt bize ulaşmadı. Hiçbir sahabeden buna dair bir şey duymadık, bilmiyoruz. Zaten Alem Öyle bir şey olsaydı o beni sayede gölgeliğinde bunu ifade ederlerdi diyorlar hocam. Eğer Hazreti Ali ile alakalı bir şey anekdot olmuş olsaydı ya da Hazreti Peygamber bunu söylemiş olsaydı mutlaka orada sahabe efendilerimiz bunu dile getirirlerdi. Hani şia öyle diyor ya, evet, ya. Şimdi Deniz bu bu olaya yani insan noktayı nazarından bakmak lazım. Yani herhangi bir zırha büründürmemek lazım. Anlatabildim mi demek istediğimi? E, baktığınız zaman işi daha daha rahat çözüyorsunuz. Zaten o dediğin şeyi de burada söylüyor. Şayet böyle bir şey olsaydı e, muhtemelen Hz. Ali ile Abbas'ı işaret ediyor. Le azharahu. Bunu zaten açıkça ortaya çıkarırlardı. Işte. Derlerdi ki bak Hz. Peygamber kendisinden sonra e, bizi yerine tayin etti. Yani siyasete, neysar yerine tayin etti diye bunu ortaya çıkarırlar. Anlıyoruz ki sahabenin tavrından böyle bir şey yok. Ve Rava İbn-i Butta veya Batta isimli alim bir isnadihi ile birlikte rivayet eder ki, Enne Umar bin Abdul Aziz, Azizi Ömer bin Abdul Aziz Ba'se Muhammed ibn-i bil yani Muhammed bin Zübeyr e gönder. ya yani Muhammed bin Zübeyri gönderdi kime İlel Hasan el Hasan Basri'ye gönder. Ve dedi ki veya sordu ki Hal kana'n-nebi aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber istihlafe Bekr'i yani Hazreti Ebubekir'i yerine tayin etti mi kendisinden sonrası için. Fakale dedi ki ''Ev fî sahibi e, sahibike'' Yani e, senin arkadaşının bu konuda şüphesi mi var? Yani Ömer bin Abdülaziz'i e, kast ederek. Ne am? Evet. ''Vallahi ellezî illa ilâhe illâ huvestâhlefahû'' yani, yani kendisinden başka Allah'a, başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, evet yerine tayin et. Lahwa kana atqa Allahi min an yetwassb alih alihha. Evet yani ne diyelim suçlamasından harekete geçmek yani. Yani bu e, Allah yani Allah'a karşı yani kulun tavrı olarak ne diyelim e, böyle yani şimdi nasıl ifade edelim? Yani böyle oraya buraya atılmaktan daha e, hayırlı bir şeydir. Yani Allah'a karşı e, doğru davranış e, budur şeklinde bir söz bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, yani kısa bir değerlendirme. Yani esasında burada El-i Sünnet'in konuya bakışını molla kari burada özetliyim arkadaşlar. Şimdi, başka bir bağlamı işaret edecek. Ve takyid bin naz. Bak, burada insanlar sınırlaması var. İnsanlar arasında. لِأَنَّ حَوَاسَ الْمَلَائِكَةِ Çünkü yani meleklerin önde gelenleri kim gibi ile ve israfile ve azraile aleyhimüselam ve hameletil arşi işte arşı taşıyan melekler vel kerubi melekler nel yani yakın melekler Allah'a yakın melekler afbalû bunlar değerlidir kimden min avâmil mü'minine yani mü'minlerin ortalama ortalama mü'minlerden daha der. Ee, ve inkanu olsalar bile, dune mertebeti imbiyai ve mersbursedilme. Halal asah. Min akwal müştehidilme. Yani bu noktada müştehit alimlerin görüşlerinden hareket en doğru olduğu üzere, işte peygamberler, peygamberlerde peygamberlerin elçilerin bir tık altındadır yani peygamberler bu meleklerden daha değerlidir demek istiyor. Ama yani bu melekler de ortalama müminlerden daha değerlidir. Ma ennehu la dar yani bak şu, şu konuyla şöyle bağ bağlı şununla birlikte. Yani burada şuna da dikkat etmek lazım. La <gülüyor> daruret. Yani zorunlu değil ilahî meseleti fi emrettiğin yer <gülüyor> Yani dinin temelleri noktasında, dinin, e, ne diyelim, temelleri noktasında diyelim, yani bu konuda zorunlu bir konu değildir. Yani kesin yüzde yüz bilgiye dayandırılacak öncelikli bir konu değildir diyerek bu bağlamı bağlı. Sonra geldik, Ümmü Ömer abi. Hattabi. Ondan sonra kim geliyor? Hazreti Ömer. Eve, İbnu Nufayl, İbn Abdüluz İbn Rabah, İbn Abdallah, İbn Qurt, İbn Tam Kesrimi örmüne, İbn Rabi, İbn Adi, İbn Kâb, İbnil Qurashi, İbn Adaviyo. ömerin, Bu da nedir şejerse? O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Faruk, değil mi? Keme fi yani başka Nusa'da geçtiği üzere El mübaligu fil fardı beynel haq ve el yani doğru ile yanlış hak ile batın arasındaki farkı gerçekten üst düzeyde çözebilen bir kabiliyete sahip olması demek bir kavli aleyhisselatü vesselam'a bunu da neye dayanarak söylüyoruz diyor. Hazreti Peygamber. Hocam, evet. Hazreti Peygamber'in şu sözüne dayanarak İnnallaha yantiku ala lisan umara. Yani Allah yani Hazreti Ömer'in lisanı üzere konuşuyor. Yani ona muvafık bir şekilde vahyini indiriyor. Anlamında. Ev beynel bu nev, beynel fikirle موافق e li ma nezil fi haqqi kavluhu taala e işte ne bileyim e ile uygun olan arasında indiği üzere bunun arasındaki ayrımı da iyi çözen bir insan elem terakki yani görmediğimi ilellezine yezûne şu iddâ edenler ennehum amelû bima unzileyle ki sana indirileneyim yani münafıkların tabiatını da çok iyi tanıştık anlamında diye düşünüyorum. el ayat ve-kâd ecmaû alâ fadîletihî yani ashab onun erdemli oluşu, değerli oluşu noktasında icma etmiştir ve-hakkiyyeti hilâfetihî yani ilahete layık olduğu hakkı olduğu noktasında ee, ve bu e, yani bu ve ya bu bağlamda anlatılır Kutile Ömer Hazreti Ömer öldürüldü yani öldürüldü şey edildi. Ee, ve Emara Şura yani bu işi altı kişilik şura'ya bıraktı. Ee, ve mübayeate daha sonra işte Hazreti Osman'a diyet edildi mezkuretu fi sahih Buhari'de yani bu uzun uza diye sahih Buhari'de anlatılır bu bağlam. Sonra Osman bin Affan'dan sonra kim geliyor? Hazreti Osman. Ondan sonra eee Hazreti Osman geliyor. Eee ey İbn-ül Asi ibn-i Abd ibn-i Abdi Şems ibn-i Abdi Menafi ibn-i hüseyin el-Emevviyy'i Onun şeceresi de bu. Ve huve dünnureyni, iki nur sahibi olarak isimlendirilir. Kema fi nuskhetin, şu nuskhet'e geçtiği üzere, liennehu çünkü o tezevvece bintey el-Nabiyyi aleyhisselatu vesselam. Çünkü Hazreti Peygamber'in iki kızıyla da evlenmiştir. E tabi aynı anda evlenme durumu değil, onu da ifade etmek lazım, biriyle evli, o vefat ediyor, ondan sonra diğeriyle ve kale dedi ki لَوْ كَانَتْ لِي Yani şayet başka bir kızım daha olsaydı, yani Hz. Peygamberin böyle dediği rivayet ediyor, لَزَوَّجْتُوا اِيَّاهُ Yine onu Hz. Osman'la nikahlar. ve yukalü denir ki lem yecma bayna bintey nebiyin min ledunni adama ila kıyamet saat illa osman yani diyor ki yani bir peygamberin iki kızıyla evlenen tek insan yani Hz Adem'den kıyamet gününe kadar tek evlenen kimse Hz Osman'dır yani bir peygambere iki kere damat olan tek insan Hazreti Osman'dır. Ve kîle dendi ki binne ma lukibe bihi yani bunun da lakaplandırılmıştır. Yennehu aleyhissalatu vesselam tüm Hazreti Peygamber dalı Ebubekir radıyallahu anhu eee bidavetin ve yani Hazreti Ebubekir Ebu için bir kere dua etmiş, veli Osman'e bidda'u veteyni, e, Hz. Osman için iki kere dua etmiş. Böyle de anlatıldığı aktarılır diyor. Tümme, ondan sonra Ali ibn Ebi Talibi, kim geliyor? Hz. Ali. İbn Abdülmuttalib abd ibn Heşim ibn Abdümenaf ibn Husayn el-Ureşiyyül-Hâşimiyyuh. Bu da onun şeceresi. Ve murtada. Murtaza razı olmak demek. Zevcu Fatıma Fatıma Zehra tertemiz Hazreti Fatıma'nın eşidir. Ve ibni Ammin Mustafa seçilmiş peygamberimizin amcasının orudur. Vel alimu en üst düzeyden bir alimdir. Vel المعضلة التي سأله كبار السحابة دي. ما بيقول معضلة دولة ما بيبخالنا التي سأله الكبار السحابة عنها يعني الكلام دمك السلون دمك يعني اه أصحاب ondan çözülmesini istediği sorunlar, meseleler yani sonra çözmesini istemiyor. Veracau ile fetvahu onun fetvalarına başvurmak fiya esiraten şehiraten yani e, asab onun ilmine güvenir ve birçok noktada ona soru sorar. Daha kazık mu alislere tuysalar mu şu sözü gerçekmiş. Yani alim kimliğini burada özellikle vurguluyor. Enemmedine-tül ilmi ben ilim şehri ben ilim şehriyim ve aliyyün babuha Hazreti Hal'de nedir? Onun kapısıdır. Ve gavluhu yine şu sözü Allah'ım aliyyün yani bize hüküm verecek yani ilmi anlamda rehberlik edecek kimdir? Rıdvanullahi ta'ala aleyhim ecma'ine Allah hepsinden razı olsun ve fazailuhum onların faziletleri, erdemleri fi kutubul hadithi yani geniş bir şekilde hadis kitaplarında yer bulmuştur. ve şemailuhum şemaileri evet şemaileri yani karakterleri özellikleri eee ala al sinetin ulemai yani alimlerin dillerinde o karakterleri özellikleri meşhur olmuştur. Vakat beyennâ tarafen minhâ fi'l mirkât şerhül miskât yani biz bu konuyu e, belli ölçüde elmirkat mirkât şerhül miskât açıkladık ve öyle ma istedilir bizi ala iftaliye sıtıcı fi makamı yani nascbahü ale sallatu ve sallamu bi imamet anamı müddet maradıhi fi lâyali ve yani اه, bu noktada delilen yani Hazreti Ebubekir'in eftaliyetine dair delillendirme daha doğrudur. Yani Hazreti Peygamber hastalığı süresince gece gündüz boyunca geceler gündüzler boyunca hast hastalığı esnasında e, yani kimi insanlara imam olarak katıyor, Namaz imamı olarak Hazreti Ebu Bekir Veliza. Bu nedenle قال أكابر الصحابته ee, sahabenin büyükleri diyorlar ki radıyahu aleyhissalatu vesselamu lidinina yani e, Hazreti Peygamber bizim dinimiz için ondan razı oldu. Yani bize imam olarak atadı. Efele nardahu din yani. Biz niçin dünya işimizde ondan razı olmuyor? Dünya derken neyi kastediyorlar? Devlet başkanlığına. Hilafete seçilmesi. Hazreti Peygamber yani bize dili bir, bir e, önder olarak onu işaret ettiyse, gösterdiyse yine bu siyasetimizde de, dünya işimizde de biz de onu önder olarak kabul ederiz. Bir işaret olarak kabul ettiklerini ifade ediyoruz. ثُمَّ اِجْمَعُوا جُمْهُورًا Zâblet dengirebilir e icma ve cumhurihim ala nasbi li yani sahabenin çoğunluğunun onun hilafete getirilmesinde yani yani e, yani bir nevi Hazreti Peygamber'in işaret ettiğini, nasp ettiğini yani burada şeyi görüyoruz yani e, Şi'le karşı bir ne diyelim delillendirme çabasını e, İcmaa vardır. Onların çoğunluğunun ve e, mütebaati gayrihim eydan fi ahiri e, emrihim. Ve diğerlerinin ona tabi olması. Bu nihai tahlilde. Tefil hulaseti. işte bu da hulaset isminin yerde geçmekteyiz. Raculani fil fıkhi ve salahi. Yani e, fıkıh ve salah ne diyelim e, doğruluk dürüstlük ee, şuradan şundan de bakıp iyilik anlamında sevaun eee iki insan illa enne ahaduhu adahuma اقرا اقرو Bunlardan birisi Akra'tı. yani şu an tam kendinden kullanamıyor kullanamıyor. Eee fakadme ehl e, ehli e, e, işte diğeri de işte mescit ehlinin yanına geldi. Fakat esu e, ona kötü, e, kötü onlar kötü davrandılar ve k ve keder Lou kulli del qadau ve o min ahlı ve minhi minhu ve keder Burayı nasıl ifade edelim? Şimdi kulliden öyküm ve anlamında kadaya yani farklı bir anlam var mı diye bakalım da tüm yargı kaza e, taklit edilse bile edilseydi ve, ve o onun ehlinden olurdu e, ve e, ondan daha eftali olmazdı velayet de böyle. yani e, burada e, şunu ifade ediyor. Yani e, duruş, karakter, tamam mı? Feraset, derin bakış açısından tamam. eee olan bir kimse, ön planda olan bir kimse aynı zamanda velayete gelme noktasında da ön planda olması gerekir. Ve emmel halifetu felesen lehum en yevlu'l hilafete illa afdal. Dolayısıyla burada e, yapılması gereken nedir? Yani bu hilafeti en efdal olanla tevdi edilmesidir. Ve hâza fil hulefâyi hâseten. Yani bu e, hulefâ raşidin yani dört halife noktasında gerçekleşmiştir özellikle. Ve aleyhi icma'ul ümmeti. Bu konuda da ne vardır? Ümmetin icması vardır. İnteha, evet Hulansız'da geçen kayıt burada bitti. Yani o alıntıyı burada sonuçlandırdı. Ve hadet tertibu beyni Osman'e ve Ali'yin. Şimdi e, Hz. Osman ve Hz. Ali arasındaki sıralamaya gelince ve ma aleyhi ekseru ehl Yani ehl-i sünnet ulemasının çoğunduğu sıralamayı bu şekilde kabul eder. İlk önce Hz. Osman daha sonra Hz. Ali şeklinde. Hilafet şunun aksine lima rûhye an ba'd ehlil kufet vel basrata bin aksil gadiyyet. Yani e, küfeden ve basradan e, bazı alimlerden işte bunun aksine görüşte olanlar. Yani eftariyet bakımından Hazret Osman'ı 3. sırada değil de Hazreti Ali 3. sırada değil de Osman'ı gördüğü sırada veriyor. Ya bu da azınlıkta kalan bir görüştür. Demek istiyor. Sümme ile bil ki أن جميع الروافض دافعزilerin yani şia'nın çoğunluğu eee şia'nın tamamı pardon ve eksel mutezileti ve mutezilelerin çoğunluğu yufediduna ali aliyen ala yani hazret ali'yi hazret ebu bekir'e öncelerler yani en üstan odur derler radiyallahu anhu Allah ne razus veluye an Ebi Hanifete radıyallahu anh Ebu Hanifeden de şöyle bir şey rivayet edilir. Tafdilu Ali'in ala Uthman radıyallahu anh Yani e, Hz Ali Hz Osman'a öncelediğine dair bir rivayet vardır. Fakat diyor ve ma aleyhi cumhur El sünneti. Doğru olan El i sünnet ulemasının çoğunluğunun görüşüdür. Yani Hz Osman önce Ve Ve zahiru Min kavli ebi Hanifete, yani Hz. şey Ebu Hanife'nin görüşünden de anlaşıldığı üzere alamarette ve uku ne ki işte fıkıhlerde böyle geçiyor. Hatırlarsanız, yani bu şekilde tertip etmişti Yani el Sünnet alamatının çoğunluğunun kanatine göre bir tertip yapmıştır orada. Vifka meraati bil hilafeti, yani hilafete geniş seralamaları nasılsa, o şekilde bir sıralama yaptığını görüyoruz. Ve Şer akaidi şerhül akaidde de şöyle bir kayıt geçmekte. Yoruldunuz mu arkadaşlar? İyi hocam. hocam. Şerhül akaidde de şöyle bir kayıt geçmekte. Allah hadet tertibi ve cetmez Yani Yani selefin de bu tertibi tertibi bu şekilde kabul ettiklerini görüyoruz diyor ve zahir açık olan şudur ki ennehu law lam yekun lehum delilun. Bunalice eğer ellerinde böyle bir delil olmasa idi lema hakemu bidalika. Bu şekilde bir hüküm vermezler. Ve kenne selefe kanu mutavaqqifina fi tafdil Osman ala Ali yani öyle ki diyor yani selef yani e, bu noktada Hazreti Osman Hazreti Ali önce öncelenmesinde e, bu çerçevede düşünmektedirler. Haythu ca'du min alamati sunneti vel cemaati ettaftil eş-şeyhaini ve muhakketil hasenaini. Yani e, ne diyelim? E, yani bu iki eee önderin işte bu iki güzel insanın muhabbetinden dolayı, yani sünnetin ve cemaatin işaretlerini kılmaları itibariyle genel itibariyle selef, yani Hz. Osman, Hz. Ali'ye önceleyen bir kanaat içerisindedirler. vel insafu, yani en insaflı görüşte şudur, ennehu in uride bil efdaliyyeti kesretes zevabi yani eğer burada şey kastedilirse e, eftaliyet noktasında sevabın çokluğu felit tabak ufid ciheten. Yani bir noktada burada durmak lazım. Bir şey söylememek lazım. Yani herhangi bir görüş belirtmemek lazım. Yani sonuçta bunu yani buradan anlıyoruz ki şunu kastetik. Yani bunu bunu bilecek olan Allah'tır. Buraya bu noktada herhangi bir görüş belirtmemek lazım. Ve in uri de ma kesbata ma yuad ma yuadtuhu yani eğer burada işte akıl sahiplerinin kabul ettiği bir çoğunluk kastediliyor burada bir görüş belirtilir anladığım kadarıyla şunu söyleyeyim yani insanların çoğunluğu annelerin çoğunluğu Hazreti Osman Hazreti Ali öncelemişlerdir. burada net bir şey söyleyebiliriz demek istiyor. Diye anlıyorum. İntihar. Evet. Şerül-akaytların aktarımı da burada bitiyor. Ve muraduhu onun bil-efdaliyeti yani bu eftaliyetle kastı yani eftaliyeti biliyoruz artık yani. En değerli, en erdemli olan Allah'ın da. Bil-efdaliyeti eftaliyeti usmâ ne alâ yani buradaki Eftaliyetle kast nedir? Hz. Osman, Hz. Ali'den daha olduğu bir karineti, şu karinele e, işaret diyebiliriz. Yani eliyle ile yakın bir kelime karine. Ma kabla umindikli tavakufu tavakufi yani burada e, öncesinde tavakuf kelimesinin geçmesidir diyor. Fi ma beyneuma yani ikisi arasında la el eftaliyetu beyne albatikema füm ekserul muhşine ay ekseru hatib el leyl leyl de'l min şu muhşin yani bu haşiyye yazanları kastediyor herhalde ben mi yorsam de mi evet yani haşiyye yazanları kastediyor Haşiye yazanların çoğunun, çoğunun, anladığı gibi yani e, bu dördü arasında bir e, eftaliyet şeyi değil diyor. Haytukale bağ doğum, bağda kavlihi, onun şu sözünden sonra bazılar şunu söylüyor, falan. Yani yukarıdaki bağlamı e, ifade ediyor arkadaşlar. Liyel ve fada ile kulli wahid minu, onların çünkü onların her birinin faziletleri kânet malumeten bi zaman. Yani o zamanın tehli tarafından bilinen şey. وَقَدْ نُقْلَ Onların e, ne diyelim e, yaşantıları e, mükemmellikleri bize nakledilmiştir. فَلَمْ يَكُنْ لِلْتَوَقْقُفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَجْهُمْ Yani bu noktada durup bir şey söylememek olmaz. سِوَلْ مُكَادَّرَةِ وَتَّكْفِي بِالْعَقْلِ akli مَا يَحْكُمُ يُحْكَمُ بِدَاهِتِهِ Yani açıkça hüküm verilen bir şeyde aklı yalanlamak veya e, ne diyelim mükâberet yani kimlikten başka bir şey olmaz. Yani e, burada biz bilinen bir şey söylüyoruz Yani zamanı, yani yaşadıkları zamanın insanları zaten bunlar e, bilinen bir şey. Yani. Bilmiyorum şeyi anlatabiliyor Anlatabiliyorum, anlatabiliyorum. Yani e, yani bunların faziletli oldukları, erdemli oldukları zaten bilinen, genel kabullük görmüş bir e, durumdur. Dolayısıyla burada farklı bir şey aramamak gerekir. Ve قال vel menkul ba'di müteahhirine Yani daha sonrakilerden naklediler ennehu la cezme bil efdaliyyeti bi'hadel ma'na eydan. Bu noktada onlardan rivayet edilen ne diyelim? Cezin. Teyit etme katî hüküm yani bu eftaliyete dair katî bu anlamda katî bir hüküm verilmez şeklinde daha sonrakilerden nakledilen şeyler iz ma min fubiletin duru ali yani e, onlar için rivayet edilen hiçbir erdem yoktur ki illa villi, veli gayri müşaharetun e, fiha yani e, bir başkasının ortaklığı on, o noktada olmaz. Ve bir takdir iktisası ihtisasiha bihi hakikatan yani e, yani bu hususiyetle gerçekten ön plana çıkmalarının takdir edilmesi olmaz. Fakat yücedü li ghayri eydan ihtisasu bi gayriha. Yani bir başkası için bulunan e, Diğeri içinde böyle bir hususiyet bulunur. Aleyhı hu şu bağlama dikkat ederek, mümkün yakuna faziletten, wahide ten min Şimdi diyor ki, yani öyle bir üstünlük öyle bir fazilet vardır ki diğer bütün faziletlere tercih ed. اِمَّا لِي شَرَفِيهَا فِي نَفْسِيَا yani bizatihi kendisi olan bir şereften dolayı ev, bir ziyadeti, kemmiyetiha veya işte bir artı, bir fazlalık durumu olarak. وَقَالَ مُحَشِّ الْاَخَرُ bir başka haşi yazarı da diyor ki ey فَلَا جَهْتَ لِلْتَّوَقْقُفِ ya bu noktada görüş belirtmeme durumu olmaz. ben yecbu gerekir enim zemen bu en yetzime bir Efiyet Aliin Hz Ali'nin e, eftaliyetini katı bir şekilde vermek gerekir iz katte var tarafı hakkı onun hakkında tevatürle gelen bir durum vardır maliyetüllü Allahla umuumi menakibihi, yani menkıbelen e, yani onun men akıp e, menkıbe onlar hakkında anlatılan hikaye yapıyorsunuz ninki de hüner meziyet, onun meziyetlerini anlatan tevatürle gelen birçok şey var ve vufuri yani o ne diyelim perdemlerin bol oluşu ve safi bir kemalati o mükemmelliklerle nitelenmesi vaktıssası vaktıssası vaktıssası bir keramet bir kerameti e, kerametlerle kerametlerle nitelenmesi. Hâzâ vel mefûbu min sevgî kelami. Yani sözünün akışından anlaşılan budur. Ve lîzâ denir ki ve lîzâ denir ki fî râihatun miner rafdi. Yani sanki biraz böyle bir şii şey, bir koku var diyor. Şii yani bir, şey, bir koku. Lâkinnehu firiyetun Bila miriyeti. Fidye kaçmak anlamı. Yalan iftira anlamı var. Bila miriyeti. Bir yani münakaşasız bir e, yalan var gibi diyor. İz kesretu fadai li ve Kemalat ve Kemalatul aliyet Ali yani Hz Ali'nin faziletlerinin çokluğu ondan sonra o yüce güzel özellikleri Ondan sonra ve tevatürün nakli fihi Yani bu noktada yani bu nakillerin tevatür derecesinde olması mu e, Ne diyelim buraya muniyun e, e, er e, an muniyun yeterlidir bi haytu şu itibarla mümkün li ahadin icarehu hiçbir kimsenin inkar edemeyeceği derecede Valebken, hasta raftan ve terken, Sünneti, yani şey olsa bile Sünneti terk etmek, ondan sonra reddetmek olsa bile, ne müjjet min ehli rivayet ve tirayet şimdi gün Yani bunlar arasında, yani bu şekilde rivayette bulunan rivayet ehli arasında ilahiyet ehli arasında bir sünni bulunmaz. ve evet. bu ancak nedir? Bu tasubu fittiğin. Yani bu tasuptan kaynakları. Burada niye eleştiriyor arkadaşlar? Aa, sen şeyi, şu şeyler takip ediyorsun, değil mi? Arkadaşlar yazıyorlar. Şimdi ben metne odaklandığım için. Evet hocam. Ne diyorum? Göremiyorum. Sen bize bildirirsin. Yani. Ee, özellikle yani bu Hz Ali noktasında e, işte onun ön plana çıkarılması, abartılması falan yani bunu, bunu yapanlar arasında bu Sünni bir kimse yoktur. Bunu ancak şey e, şiimesletti şi insanlar e, yaparlar. Bu da biraz taasuttan kaynaklanır diyor. Ve tecennü ve anil hakkı yani böyle kesin bilinen bir bilgiden kaçınmanın şeyinden kaynaklanır. İlla. Burada da bu alıntı bitti. Vela yakfa. Şu açıktır. Enne takdim aliyyin, aliyyin aleşşşeyhaynin yani Hazreti Ali'nin işte şeyhayn dediği Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer. Muhalifun nimethebi ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet. El-i Sünnet'in görüşüne aykırıdır. Alemâ aleyhi Cemiyü selefi, bütün selefin e, ittifak ettiği, icma ettiği görüşe aykırıdır. Yani Hz. Ali'nin, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in önüne geçirilmesi. Ve inneme vehebe ba'dul halefi yani ancak işte bazı halef alimleri yani sonraki alimler ile Ali'yi Osman. Yani yani demek istiyor ki yani bu bir dünyada yani bazı daha sonraki gelen alimler böyle şey Hazreti bir Hazreti Hazretülmün önüne geçilme değil de Hazreti Osman'ın önüne geçilme. Yani üçüncü evde değerli olan en üstün olan üçüncü değerli olan Hazreti Osman değil de Hazretü Ali'dir diyenler var. Diyor, halif alimler ve minhum, Bunlardan birisi de kimdir? Abu e, e, Tufaili, mina Sahabeti, işte mesela işte Sahabeden Abu Tufail diyor. E, bu e, benim e, düşündüğüm, e, kanaatim olan, inandığım şey, fi dinillahi illahi e, yani Allah'ın dininde dayandığım şeydir. Enne topluyla, Abi -E Bakr'in. Bir kere şurada Hazreti Ebu Bekir'in en olduğu nokta, nokta en aftal olduğu hususu katiyy. Bu kesin bir husustur. Haytu emerehu bir imam et. Yani buradaki temel delilimiz nedir diyor. İşte Hazreti Peygamber'in ona, ona imanlık yapmayı emretmesi diyor. Ala tariqin niyabet yani onun yerine enne şunu bilmekle enlem malum emin ettini şu bilgi de dikkat almak lazım. E, dinden bilinen enne evla bi imamati Yani önceki sayfalarda söylenen şeyi burada ifade ediyor. Burada anlaşılan yani dinin yani imamet işte namaz nedir? Dinin şeairindendir. Öyle değil mi? yani buna layık görülen bir insan tamam mı? İmamete gelmesi yani buradaki kastı yanlış anlayacak bir şey özellik devlet başkanlığı. Dolayısıyla burada da tercih sebebidir demek istiyorum. <gülüyor> Waqt kan Aliun kerremallahu vecehu hadiran fil medineti ki e, o zaman Hazreti yani Hazreti Bekir'in halife seçildiği zaman Hazreti Ali Medine'deydi. Ve keza gayruh bin akabirin sahabenin önde gelenleri de oradaydı. Ve ayenehu Aleyhisselatu Vassallamu Peygamber onu tayin etti. Yani namaz divanları arada kastederek söylüyor. Lema aliben enhu afwanul enami fi tivkeleyi yap. o günlerde onun insanların en hayırlısı olarak bildiği için namaz yani Peygamber onu namaz imametine tayin etti. Hatta en-nau taakhara merreten yani bir keresinde işte namaza geç kaldı. Eee ve takaddeme Omaru Hazreti Ömer'e geçti. Tekal al-sirat mesela bu Ebu Allah binne illa Ebu Bekr'in. Yani Allah'ım müminler ancak Hazreti Ömer'den yüz çevirmezler. Yani böyle de bir rivayet var ya işte Hz. Ebubekir'in imametini özellikle burada vurguladı ve kadiyyetun e, muaridatun e, ve kadiyyetu muaridatun ayşete fihak ebiha e, mağrufetun yine e, Hz. Ayşe'den gelen bir şey var bu noktada ne diyelim eee bir rivayet diyelim. Bu da bilinen bir şeydir. Ve her imametü kanet, bu imamet, yani Hz. Bekir'in yaptığı bu imamet, namaz imamlığı, kanet işareten bir işarettir. İlâ neye? nas İlâ nasbil hilafet. Yani yani hilafete e, seçildiği veya nasb edildi atandı ne diyelim? Atandı. yani Tensip edildiği bir işaretidir. Ve lize kaleti Sahabe bu noktada şöyle der. Radiyahu sallallahu aleyhi ve selleme da, yani Peygamberimiz bizim dinimiz için ondan razı oldu. Ama nerde bir hifi emri dünyada? dünyâda biz niçin dünya işimizden razı olmayalım ve dalike bu durum hîne istemaû fî saqîfeti benî Sa'îde Sa'îde yani Benî Sa'ide bölgesiinde toplandıklarında bu söz söyledi eee ve istikrâruhu ba'da müşavereti ve münazaaeti ala halifet Yani burada beni Saide, beni Saide sakitesinde konu e, ne diyelim tartışıldı, istişare edildi, Hazreti Bekir'in ondan sonra bu noktada da belli bir istikrara kavuştular, karara vardılar. Ve icma sahabeti bu noktada sahabenin icması hüccetun, gatiatun kati bir delildir. Kesin bir delildir. Nikavlihi aleyhissalatu vesselamu. Hazreti Peygamberin şu sözüne binaen, la teştemiu ümmeti Ala balaleti. Yani benim ümmetim bir yanılgı, bir sapkınlık, yanlış üzerinde ittifak etmez. icma etmez. Görüş birliğine varmaz. Yani ümmetim doğru üzere birleşir demek Fakat Bayağıhu Aliyün radıyallahu Teala anu Hazreti Ali de ona biat etmiştir. Hazreti Bekire ale ruusil eşadi yani şahitlerin göz önünde, ba'de tavakkufi yani yani bir süre etmedi, değil mi? Yani bir ne diyelim? kararsızlık dönemi geçirdi kendine minhu li ademi li ademi teferruğihi qable zalike Yani şunu kastediyor herhalde, لِنَّذَرِ وَالْاِجْتِحَادِ لِمَا غَشِيهُ مِنَ الْحُزْنِ وَالْكَعَبَةِ Onu büryan çünkü Hz. Peygamber'in tedfin işleriyle uğraşıyordu, yeğeni, yani bir hüzün var, bir üzüntü var, değil mi? Ondan sonra bir hüzün durumu var, üzüntü durumu var. bir peder var, acı var. Değil mi? Yani bundan kaynaklanan bir durum var, bir duraksama dönemi var. E, düşündükten sonra bu ortadan kalkıyor. Bu duraksama durumu belli bir süre. Ondan sonra şahitlerin huzurunda o da Hz. Ebu e biat etmiştir diye belirtiyor. وَلَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ ee, emret teçhizi ve tekfini e, ve imdâil vasiyeti e, taallaka ilişkili olmak bir daha bakayım, bir şey. ilgili olmak, evet yani ilgileniyordu Hazreti Ali ee, Hazreti Peygamber'in e, cenazesinin teçhiz edilmesi kefenlenmesi, hazırlanması ondan sonra hmm. e, ondan sonra vasiyetin yerine getirilmesi ilgileniyordu. Felemma fera, yani bu işi tamamladığında ve taemmela fil qadiyeti mes'eleyi derinlemesine düşündüğünde de de kale fihi cemaat. Yani cemaat dedi ümmet yani ümmeti kastediyor tamam. Yani ümmet hangi istikamete yöneldiyse, hangi kararı aldıysa Hz. Ali de o kararı almıştır ve o karara uymuştur. Ve hamu şiiati fi lehu ala takiyeti. Yani Hz. Ali'nin bu süreçteki duraksamasını Şia'nın bir takiye olarak yorumlamasına gelince yani takiyeden böyle takiye ederek böyle yapmıştım. yorumuna gelince merdudun. Bu görüş kabul edilmez. Bu yorum kabul edilmez. Viyennet takiyyete yani takiyyel lem yattali aleyha illa sahibul beliyyeti. Yani takiyeyi kim yapar? Öz itibariyle onu söyleyelim. Yani herhangi bir e, ne diyelim, bela, musibet, sıkıntıyla karşılaşan bir insan yapar. Bir baskı altında can delikes altında olan bir insan yapar. Ya Halbikatullah böyle bir durumu yok demek istiyor. Ale enne muhalefete vahidin ve lev kanet zahiratan lem eee tahrık tahrık Yani e, velev ki yani bir bir kişinin muhalefeti olsa bile tamam açıkçası e, topluluğun, ümmetin icmanı e, şey yapmaz. Ortadan kaldırmaz. İzâ gayetu ennehu yette'i el e, ne diyelim, el misliye e, el, el misliye yani diyelim diyelim burada gayesi, amacı tam benzer bir şeyi iddia etmek olsa bile. Ev yez'umu el-ahakiyyete min gayri delili, delilin. Yani herhangi bir delil olmaksızın en layık olduğunu iddia etse bile. Verdehu fil-gadiyyeti. Yani bu meselede geçtiği şekliyle. Thumme vekal ittifaku ala khilafeti Umar'a. Yani sonra ictibariyle dediği şu, yani Hazreti Ebu kilafeti noktasında ümmetin şeyi vardır, icması vardır. Ee, Hazreti Ali de e, Hazreti Ebubekir'e biat etmiştir. Yani belli bir süre duraksamıştır. Bu biraz işte üzüntü, keder, acıyı o işlerle uğraşma. ya yani tam böyle e, kendi haline kalıp düşünememen durumundan kaynaklanan. Sonra e, oradaki şeyi ne diyelim e, Doğruyu gördükten sonra zaten e, o da ne yapmıştır? Hazreti Ebubekir'e biat etmiştir. Yani bu noktada işte Şian'ın getirdiği takiyeden dolayı yapmıştır falan. Bunun asla asla da yoktur. Takiyenin yapılacağı şey yani tanımına bakıldığında ne işte bela, baskı, sıkıntı durumunda e, yapılacak bir şeydir. Ondan öte yani e, yani burada bir kişi, iki kişi e, öyle düşünmemiş. Bak saat bir mesela onu zikretti, Örnek olarak yani onu da dikkat alarak e, söylenebilir. Yani bir bir kişi kendisini daha layık gördüğünü iddiasıyla buna katılmasa bile bu sonuçta ümmetin icmasına zarar vermez, ortadan kaldırmaz diyor. Sonra diyor: "Mevakal ittifaku ala khilafeti." O Daha sonra. Hazreti Ömer'in hilafeti noktasında ümmet arasında ittifak olmuştur. Lakin teftiduhu fi zami yani yani şeyime göre onun e, ne der? Eftaliyeti zanni ظني zanniy bir şeydir إلا أنه قفي yani e, yani bu kuvvetli bir şeydir yani onun şeyi ee, ne diyelim, eftaliyeti lem yehtelif fihi sünniyün, bu konuda hiçbir sünni itiraf etmez. Ve yedülle aleyhi kitabet çünkü ne vardır burada? Zaten Hazreti Ebu Bekir'e olarak kabul ediyorsun, değil mi? Ee, Hazreti Ebu de neyi vardır? Bu konuda ahitnamesi vardır. Yazdığı bir şey vardır. Ne diyelim? E, vasiyet var. Hazretlerin maddi kafiyesel mawakifi işte bu konu diyor şer mawakıta şu şekilde anlatılmaktadır diyor.